Evet arkadaşlar balık burcu erkeği özellikleri. Balık burcu erkeğinin fiziksel olarak en önemli özelliği saçlarıdır. Saçları genellikle kıvırcık bazen de dalgalı olur. Renklerinin ise genelde koyudur. Ön planda olan gözleri vardır. Bakışları ile dikkat çekerler. Yüz hatları ise hafif toplu ve yuvarlak bir şekildedir. Vücutları ne kadar zayıf olursa olsun yüz hatları genelde toplu haldedir. Yüz hatlarının gerçekten düzgün olduğunu söylememiz gerekir. Ağız, burnu ve çene birbirleriyle uyum içerisindedir. Çok kolay kilo alabilir ve bu nedenle de dikkatli olmaları gerekir. Moda konusunda iyi olduklarını söylemek mümkün. İyi giyinmesini çok iyi becerirler. Ancak önemsiz bir yere giderken basit ve rahat giyinmeyi tercih ederler. Ayakkabılara olan düşündükleri, düşkünlükleri aşırı derecede yüksektir. Giyim konusunda iyi olduklarını söylemek gerekir. Balık burcu erkeğini anlatacak en önemli kelime hayalci olmasıdır. Hayatının her yerinde derin hayaller kurarlar. Kimi zaman gerçek hayattan uzaklaşırlar. Bir diğer özelliği de çok fazla duygusal olmasıdır. Balık burcu erkeğinin hayalleri ve duyguları ile yaşadıklarını söylemek çok da doğru olacaktır. Bu gibi davranışları ile öne çıkan bir erkektir. Balık burcu erkeği her zaman nazik, beyefendi bir erkek görünümü çizer. İnsanları kırmak ona göre değil ancak kimi zaman kendisinden beklenmeyecek kadar kırıcıdır. Aslında bu yanlış kelimeleri seçmesinden ve konuşmasından olur. Anlatması gerekeni yanlış kelimeler ile izah etmesi insanları ister istemez kırmasına sebep olur. Balık burcu erkezi, erkeği herkese ve her ortama uyum sağlayan bir karaktere sahiptir. Onun uyumsuz olduğunu söyleyen insanlar aslında yanılmaktadırlar. Ancak umursamaz olduğunu söylersek yalan söylemiş olmayız. Bazı durumları umursamıyor olması bazen kendisi için olumlu etkiler oluşturabilir. İyimsel davranışlar içerisindedir. İçinde hinlik yoktur ve her insan için hep güzel şeyler isterler. Kötü düşüncelere dalmak onlara göre değildir. Genel olarak dağınık bir erkektir. Ancak bu durum bazı balık burcu erkeklerinde değişiklik gösterebilmekte. Sorumluluk almak ve sorumluluk altına girmek onlara göre değil. Bu durumun kendilerini kısıtlayan bir neden olarak görmektedirler. Başına buyruk dilediğince yaşamak isteyen, dilediği gibi hareket etmek isteyen ve özgürlük düşkünü bir erkektir. Kendisini engelleyen ve her şeyden uzak durmaya bakar. Yoksa mutsuz bir erkeğe dönüşür. Kesinlikle alt niyetli davranışlar içinde olmaz. Yaptıklarının altında başka şeyler arama huyu yoktur. Yapmacık ve çıkarcı davranmaz. Her insana çok kolayca güvenir. Aslında bu durumda zaman zaman kendisine olumsuzluk yaratabiliyor. Hem özel hayatında hem de iş hayatında kandırılması kolay biri olabilir. Çok kırılgan bir yapıya sahiptir, kimi zaman oyunculuk yeteneğini de sergileyebilir. Zaman zaman tembellik gösterdiğini çok uğraş sarf etmediğini söylememiz mümkün. Yaptığı ufak işleri kimi zaman abartır. Ancak pratik aklı sayesinde kolayca yeni çözüm yolları üretebilir. Balık burcu erkeğinin çok duygusal olduğunu söylemek gerekir ve duyguları kolayca etkilenebilir. Romantizmden çok hoşlanır, romantik bir erkektir, bunu da belli eder. Her zaman anlayışlı davranmaya özen gösterir. Olumsuz davranışlar görünce zaman zaman da anlayışlı olduğundan dolayı gereksiz yere konuyu uzatmak istemezler ve konuyu keserler. Ancak karşısındaki insanı anlatılan konuyu anlamaması yüzünden beceriksiz olduğunu düşünüp tepkide gösterebilirler. Aslında balık erkeği insanları olduğu gibi kabul etmesiyle bilinir. Yargılamaktan hoşlanmazlar, yargılanmaktan hoşlanmazlar. En az terazi erkeği kadar sanats sanatsal bir yapıya sahip olduğunda söylememiz mümkün. Güzel olan her şeye aşırı düşkünlükleri olur. Gözüne güzel gelen her şeye sahip olmak, almak ister ve verilmesi gereken değeri çok fazlasıyla o e, değer verdikleri kişiye veya neyse ona verirler. Balık erkeği güzel görünmek, güzel olmak için fazlasıyla para harcamaktan korkmaz. Rahatına ve konforuna düşkündür. Hayata başarıları ile iz bırakmasını bilen bir erkektir. Balık burcu erkeği sosyal olarak hızlı bir kişiliğe sahiptir. Gezmeyi, görmeyi ve eğlenmeyi ve güzel vakit geçirmeyi ister. Daima yeni yerleri keşfetmek, gitmek ister. Lüks mekanlara gitmek onları yansıtır. Arkadaş çevresinin çok fazla olduğunu söyleyemeyiz. Çünkü herkese kafası uyuşmaz. Herkese kolay kolay anlaşamaz. Yanlışlarını kabul etmek istemez. Aynı zamanda ailesine çok bağlıdır. Ev hayatına değer verir. Ailesiyle güzel vakit geçirmek onu çok mutlu eder. Ancak kavgadan, münakaşadan, dırdırdan ve tartışmadan hoşlanmazlar. Aşk hayatı onlar için çok önemlidir. Hayatını aşka adadığını söylemek yanlış olmaz. Aşırı derecede romantik ve duygusal olduğunu söylemek mümkün. Beraber olduğu kişiyi severse ve sonsuza kadar onunla olmayı kafasına koyarsa o kadar söz konusu bir hayat yaşatabilir. Sonsuz bir hayat yaşatabilir arkadaşlar. Aşık olduğu kadını hayatının merkezi haline koyar. Aşık olduğu kişiyi mutlu etmek için her şeyi yapmaya hazırdır. Balık burcu erkeği aşk hayatında asla kaba tavırlar sergilemez. Kadınları anlayan ve onlara ilgi gösteren bir erkektir. Bir kadın onun hoşuna gidiyorsa onunla uyumlu olmak için çabalar. Balık burcu erkeği ilk buluşmada karşısındaki kadının çözmeyi başarır. Yapacaklarına ve aldıkları karara hemen ulaşabilirler. Kadının ne her zaman şaşırtan bir erkek olduklarını bilmemiz lazım. Kolay kolay kıskançlık göstermezler, şair ruhlu olması ve son derece hassas olması en önemli olumlu özelliğidir. Her zaman her yerde herkese karşı ilgili sevecen davranırlar, romantik bir insandır. Son derece güvenilir insanlardır, düzenli, sabırlı, istiklarlı ve kararlıdır. Tutkulu ve sempatik olması diğer olumlu özellikleri arasında çok dikkat çeken, karar vermekte çok zorlanan olması en belirgin olumsuz özelliğidir. Tembel, hastalık hastası ve kendini acıyan bir yapıda ayrıca olması diğer olumsuz özellikleri olarak dikkat çeken. Katı görünümü olması, kesin tavrı ve kararlı olması, dik başlı, dediğim dedik ve cimri olması olumsuz özellikler arasındadır. Balık Burcu erkeğinin uzun vadeli, sorunsuz ve karşılıklı güven içinde birliktelik kuracağı ideal kadın Başak Burcu kadınıdır. Sakinlikten, huzurdan uzak, oldukça eğlenceli ve heyecanlı beraberlik kurmak istiyorsa... Boğa burcu kadını tercih etmesinde fayda vardır. Balık burcu kadınıyla ile fiziksel ilişkilerinde uyumu yakalamaları çok mümkündür. Doğru yaklaşımlarda bulunan, kendisine bağlı kalacağına inandığı, gözü başkalarında olmayan ve uyumlu bir kişiliğe sahip olan kadınlardan daha çok hoşlanır. Duygularına karşı ilgisiz kalmayan, onu sahiplenen, her zaman alakalı davranan ve söyledikleri kelimeleri dikkate alıp ona göre hareket eden kadınlardan hoşlanmaması imkansız diyebiliriz. Bağlılık balık burcu erkeği için çok değerlidir. Aksi bir duyguya kapılırsa arkasına bakmadan kaçar gider. Balık burcu erkeğini kendinize bağlamak istiyorsanız romantik ve duygusal bir kadın olun. Balık erkeği duygusallıktan romantizmden çok çok hoşlanır. Sürekli olarak ilgi, sevgi ve alaka göstermeniz etkileyebilirsiniz bu şekilde. Ancak bunu da çok fazla yapmamızda yarar var. Ara sıra kişisel problemlerinden dolayı değişim gösterebilir. Bu zamanlarda ona saygı ve uyum göstermeyi becerebilirseniz elde etmeyi de başarabilirsiniz. Yoksa balık burcu erkeğini elinden elinizden kaçırmanız çok da normaldir arkadaşlar. Özellikle hayal kurmaktan çok hoşlanır. Bilimsel işleri hoşlarına gider ve bu konuda araştırma yapmaktan yaratıcı fikirler bulmaktan çok hoşlanırlar. Metafizik konuları ilgilerini hep çeker. Hediye almak istiyorsanız ona kendi beğendiğiniz bir fotoğrafı ya da Ünlü birinin fotoğrafını çerçevel hediye edebilirsiniz. Maddi gücünüz yerindeyse yeni bir fotoğraf makinesi alabilirsiniz. Balık burcu erkeğine hediye olarak akvaryum alırsanız mutlu olur. Bunun dışında ona güzel bir tatilde hediye etmeniz mümkün. Balık burcu erkeğini elde etmek istiyorsanız olumlu ve olumsuz özelliklerini mutlaka bilmelisiniz. Değişken bir ruha sahiptir, elementi sudur. Balık erkeği olumlu özelliklerinin başında duygusal, romantik ve hassas olması gelir. Çevresine karşı son derece alakalı olan huzurlu duruşu ile takdir topla. duygusal davranışları olan balık erkeği şiir ruhudur. Güven konusunda hiç şüphe duymayacağınız gibi sabırlı ve düzenlidir. Sempatik görünüşe sahip olan bu erkek tutkulu bir yapıya da sahiptir. Olumsuz özelliklerinin başında en önemlisi ise karar verme konusunda çok zarlanmasını gösterebiliriz. Hastalık hastası diyebileceğimiz balık burcu erkeği kendini acıyan bir yapıya da sahiptir. Çoğu zaman dik duruşlu çıkışları olan bu burcunun erkeği cimri olarak da tanınır. Romantik ve hayalperestir. Hayal balık erkeği için mutlaka olmazlardan biridir. Gerçeklerden uzaklaşması zaman zaman olumsuz olarak bilinse de hayalcilik balık erkeğinin genel yapısında görülür. İnsanları kırmak, üzmek istemez ve kimi zaman hiç umulmayacak kadar kırıcı hale gelebilir. Olumlu düşünme duygusu baskın olan balık erkeği çevresine karşı yaşanan olaylara karşı hassas bir karaktere sahiptir. Her ortama, her duruma hızlıca uyum sağlar. Sosyal olarak hareketli bir yapıya sahiptir. Gezmek, eğlenmek, yeni yerler keşfetmek, arkadaşlarıyla vakit geçirmekten hoşlanır. Güzel yerlere gitmek, lüks mekanlarında oturup kalkmak onun için çok önemlidir. Arkadaş çevresi çok fazla olmasa da arkadaşlarıyla zaman geçirmek ister. Ailesine de düşkün olan balık burcu erkeği ailesiyle birlikte vakit geçirmeyi sever, mutlu olmak için elinden geleni yapar. Kavgadan ve tartışmadan pek hoşlanmaz, her zaman anlayışlı olmayı tercih eder. Aşırı derecede romantik olan balık burcu tam bir aşk burcudur. Kadınların ince ruhundan anlayan, nazik, duygusal ve romantik olan balık burcu erkeği sevdiği zaman karşısındaki kişiyi hayatının merkezine alır. Aşık olduğu kişi uğruna büyük fedakarlıklar yapabilecek olan bu burcun erkeği kıskançlık yaparak karşısındaki de asla üzmez. Genelde koyu renktenliği, kıvırcık veya dalgalı saçlı, yuvarlak yüzlü insanlar olarak dikkat çeker. Yüzünde sevimli, ve sempatik bir duruş tavırları vardır. Kilo almaya çok yatkındırlar. Giyim konusunda modayı takip ederler. Giddikleri yerlere göre rahat kıyafetler tercih ederler. Kendilerine yakışan giyim konusunda çok becerikli olurlar. Hayal dünyaları da çok geniştir. Bunları yukarıda da söylemiştik. Sürekli hayal kurar ve bunların peşinden koşmak çok severler. Ara sıra gerçeklikten uzaklaşmalarına da neden olur. Duygularıyla hareket ederler ve bu halleriyle dikkatleri üzerlerine çekmeyi çok iyi becerirler. Kibar ve nazik tiller, insanlara karşı saygılı ve hoş tavırları vardır. Karşısındaki insanlardan aynı şeyi beklerler. İnsanları kırmaktan hiç haz etmezler ancak bazen de konuşma sırasında doğru kelimeleri bulamadıklarında ara sıra kırıcı olurlar. Hoşgörülü kişiliği ile ortamlarda sevilen ve aranan kişilerdir. Bununla birlikte umursamaz tavırlarında olduğunu söylemek gerekir. Asla insanlar için kötü düşünmezler, herkesin iyiliğini isterler ve düşünürler. Duygusal yapıları merhametli ve yardımsever olmalarını da tetikler. Ancak para konusunda biraz cimridirler. Sorumluluk almayı pek sevmezler. Başına buyruk ve özgürce hareket etmek onlara has bir özelliktir. Kısıtlandığı anda mutsuz olurlar, damlanışlarında samimidirler. Yapmacık tavırlardan hiç hoşlanmazlar, insanlara kolayca güvenirler. İçi dışı bir insanlardır genellikle. Hassas bir karakterleri vardır. Duygularını çok açığa çıkarmaz. Ancak içinde yaşamaktan daha çok hoşlanır. Bu kişiliklerle hassas olduklarını söylemiştik zaten. Bazen tembel olurlar. Ufak tefek yaptığı işleri gözünde çok çok büyütürler. Sezgileri çok kuvvetlidir ve pratik akla sahiptirler. Problemler karşısında kolayca çözüme ulaşırlar. Karşısındaki insana karşı anlayışlıdırlar. Tartışmaları uzatmazlar. Diğer insanların da kendi anlayışıyla karşılanmasını beklerler. İnsanları eleştirmeyi sevmezler. Herkes olduğu gibi kabul etmeye çalışırlar. Sanata düşkündürler. Göze hoş gelen hemen her şeye ilgiyle bağlanabilirler. Güzel şeylere ulaşmak adına her türlü fedakarlık yapabilir. Elinden gelen uğraşıyı sergilerler. keyfi ve rahatını çok düşkündür. Bununla birlikte başarı için azimlidir. Gezmek onlar için çok önemlidir. Sosyal hayattan zevk alırlar. Fazla arkadaşları yoktur ama olanlarla çok keyifli vakit geçirmesini iyi bilirler. Aile ve ev hayatı balık burcu erkekleri için çok önemli ve öncelikli şeylerdir. Ev hayatında mutlu ve sakindirler. Kavgadan hiç mi hiç hoşlanmazlar. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Diğer videolarla birlikte olacağız. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sağ altı kutucuktan tıkladığınızda... Daha konularla ilgili güzel videolarımız var. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. İzlemeye devam ederseniz de seviniriz. Abone olmayı unutmuyoruz. Teşekkürler.